Sizin Merhaba Arkadaşlar Ben Arda Bu Geçimlerle Birlikte Bölüm 4 videosunu çekeceğim Uzun zamanda bir video gelmedi Onun için çok özür dilerim Şimdiden Daha unutmayın Hadi videoyu göreyim Görelim ki Format attığım için Arkadaşlar oyunu yeniden Kurdum onun için yeniden başlıyor O bölüm 4 tutu hala Yani başlıyor Mm . -hmm. ses bekliyorum katlı sayın. Çok iyi vallahi. Enerjimiz çok iyi. En şey. Hadi de tarısı Şey yok, evet. en az 30 dakika arkadaşlar en çok 60 gelip tutuyor böyle alıyor şu sağ odoma odalığıdan geçtim. Mühendislikten güzel bir yolu. 30 dakikalık yok. 25 dakika uyaracak Thank <laughs> you. No. Mm -hmm. All yeah. right. Toplam kaç puan alacak? Abone olun, like atın. Yazdım. Evet arkadaşlar bu videoyu da bu da sonlandıralım. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve e, diğer videolarına haberdar olmayı istiyorsanız zil, zil butonuna tıkla, tıklayın. Sağ üst köşedeki e, bu Survivor bölüm 3'ü izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bye bye bye bye.